Bismillahirrahmanirrahim. E, sayfa 68'de kalmıştık. E, kelam sıfatı. Baş tarafta kaldık. Mütekellimen bi kelamihi. Yani kelam sıfatıyla konuşandır. Ey edatiyyul kutsiyyu. Yani kutsi zatı. Yani e, zati fiili, pardon zati sıfatı olan Kelam sıfatıyla konuşandır. Vel kelamu, e, kelam ey ennefsiyy. Yani burada bildiğiniz üzere kelam-ı nefsi, kelam-ı lafsi ayrımı var. Nefsi maluk olmayan, lafsi yaratılandı. Burada kelam sıfatıyla kasıt nedir? Nefsi kelam. sıfatuhu fil ezeli ve halikan bi takhlikihi yaratma sıfatıyla yaratandır ve takhliku sıfatuhu fil ezeli yaratma ezeli bir sıfattır zaynen bir filihi fil sıfatıyla faildir ve filu ey yani filu fili كما في نسخه يعني yani bir nusarada şöyle geçiyor diyor sıfatuhu fil ezeli ee, yukarıdaki cümlelerde Geçen cümleye uygun olarak bu eklemenin doğduğunu söylüyor. Sıfat fil ezeri. Yani o da ezeli bir sıfatıdır. Yani yani bu şu demektir. İza halaka şeyen iptideen bir şeyi ilk olarak yarattığında yani tahlik bunları ifade ediyor. Fiilde bunların varlığının devam ettirilmesini ifade ediyor. Ve fiiluhu fiilen intihaen. Nihayet olarak da fiili sıfatı. Burada söz konusu. Fe inneme Allah yaratır. Ve yef'uluhu bi fiilihi. Ve fiil sıfatıyla hareket eder. Yani fiilini yapar. hu huve sıfatuhu ezeliyet Ezeli bir sıfat olan fiil sıfatıydı. La bir fiilin hadisin yani bu e, hadis sonradan olma bir fiil değildir ve vasfin hadisin yine bu sonradan olma bir nitelendirme değildir in de kıldiği ve fiildiği yani e, yarattığı ve işte fiil ettiği esnada bu sonradan olma bir şey değildir bunlar ezeli sıfatıdır ezeli sıfatıyla olur. İz La yahdustu lahu ilmun. Yani ondan sonradan bir ilim olmaz. Yani ilmine bir ekleme, yeni bir ilim olmaz. Vela kudretun kudretinde herhangi bir değişiklik olmaz. Vela halgun e, yaratma sıfatında herhangi bir değişiklik olmaz. Vela fiilun fiil sıfatında da bir değişiklik olmaz. Hangi durumda bir hudus ilmalumi malum bilinen ilim bilme Malum, bilinen. Vel makduri vel makhluki vel mef'uli. Yani bunların mütallıkları olan, işte bilinen, işte kudrete söz konusu olan, yaratılan, fiile söz konusu olan şeylerin ortaya çıkmasıyla, var olmasıyla bu sıfatlar var olmuş değildir. Bu sıfatlar ezelden beri var olan sıfatlardır yani müteallıklarının hadis olması yani bu fiil, yani bu sıfatların sonucu olan şeylerin yaratılmış olması bu sıfatların da hadis olmasını gerektirmez diyor. وَهَذَا مَعْنَا yani bu şu sözünün anlamıdır. وَالْفَائِلُوا هُوَ اللّٰهُ تَعَالَى Fa'il, gerçek fa'il, her şeyi yapan Allah'tır ey la şerike lehu fi fiirlihi ve sum'ihi ve hukmihi ve emrihi yani Allah-u Teala'nın fiilinde, yaratmasında işte hükmünde emrinde, işinde hiçbir ortağı yoktur. Yani bütün bu özellikleri ona hastır. İlah olmanın gereği de budur anlamında diyor. vel fiilu sıfatuhu fil ezeli vel mef'ulun mahlukun yani fiile söz konusu olan fiil sıfatının sonucu ortaya çıkan şeyi mahluk olduğu halde Allah'ın fiil sıfatı ezeli bir sıfattır. Ey hadithüm inde teallugu fiilihi subhanehu bihi yani o fiil sıfatına söz konusu olan şey e, nedir? Sonradan olmadır. Ve fiilullahi teala gayru Allah'ın fiili sonradan olma değildir. Yani o sonradan olma şeylerin ortaya çıkarılması, var edilmesiyle Allah'ın sıfatında herhangi bir yeni bir şey ortaya çıkmaz. O yeni şeyin çıkması Allah'ın o sıfatını, yani o şeyi ortaya çıkaran sıfatını da hadis olmasını gerektirmez. Ey bir hadisin. Allah'ın fiil sıfatı hadis değildir. Sonradan olma değildir. Hızlı gidersem uy uyarın arkadaşlar. Bel <gülüyor> huve kadimun Allah'ın fiil sıfatı aynı fa'ili gibi. Yani Allah gibi kadimdir. Ondan ayrılmaz bir şekilde. İth La yelzamu min künl mafoul mahlukan, yani e, mef'ulün yani fiil sıfatının sonucu olarak ortaya çıkan mef'ulün mahluk olması, yaratılmış olması, künel fiili mahlukan, fiil sıfatının da mahluk, yaratılmış olmasını gerektirmez. Ve fiil kelamil imami. İma Azam'ın sözünde imaun ila yani şöyle bir ima, hissettirme vardır. Ello لو كان فعل الله şayet birilerinin düşündüğü gibi işte Allah'ın fiili mahluk olsa idi o zaman ne olurdu? Lezime ta'addudul haliqi. Yaratanın da çoğalması gerekirdi. Yani o zaman ilahların da çoğalması söz konusu olurdu. Ve sebete halbuki sabit olan şudur enallahü subhanahu haliku kulli şey. Halbuki gerçekte olan nedir? Allah her şeyin yaratıcısıdır. Felev subhanahu tevhidü'z zatiyü's sıfatiyü vel Yani her şeyde yani Allah'ın işte zat, zatında olduğu gibi sıfatlarında da fiilinde de tevhid vardır. Hiçbir şeye benzemez. Evet bu paragrafta şeyi eleştirecek. İbnül Hümam'ı eleştirecek. Ee, yani İbnül Hümam burada e, bir anlamda eşanilerin bakış açısıyla İmam Azam'ın bakış açısını birleştirme gayretinde bulunuyor bunun doğru olmadığını burada ifade edecek. Diyor ki ve azra ben İbnül Humam'in. Şimdi e, İbnül Humam tuhaf bir şey söylemekte diyor. Yani biraz aşırıya kaçıyor. Diyor. Hangi açıdan? Yani şu sözüyle e, gözden kaçırdığı bir husus var. Nedir o? Diyor ki diyor ve leyse fî kelami ebi hanifete. Şimdi burada İbn-i görüşünü aktarıyor. Ne diyormuş İbn-i Ebu Hanife'nin sözünde şöyle bir şey yoktur. Nedir o? Tasrihun. Yani açıklayan bir şey yoktur. Şunu açıkça ifade eden bir şey yoktur. Biyanna sıfatı kadim kadîmetun. Yani tekni sıfatının kadim olduğunu açıklayan bir beyan yoktur. Diyor. Kim diyor bunu? Kemaletin İbn Huma, zaidetun ale sıfatil mutakaddimeti. Yani bu diğer işte e, sıfatlara zait olarak e, bir e, tekvim sıfatının da Kadim olduğuna dair bir açıklama yoktur. Siva e, ma akad al mteakhiruna min kavlihi can Allahu Teala halikan kabl an yehluk ve razikan kâbilen yerzeke. Fakat diyor. Müteahhir kelamcılar yani müteahhir Maturidi kelamcıları onun şu sözünden bu tekvinin kadim olduğunu çıkarmışlardır. Hangi sözü? İşte hani diyor ya Allahü Teala yaratmazdan önce de yaratandır. Rızık vermezden önce de rızık verendir sözünden hareketle imamın e, tekvin e, sıfatının kadim bir sıfat olduğu yorumunu çıkarmışlar. هذا والا اشاعله اشاعله يقولون derler ki leyset sifatu takwini siva sıfatın kudreti bi itibari taalluqiha bi mutalliq yani e, takvin sıfatı ancak şudur diyor eş'ariler e, yani kudret sıfatının taalluk etmesi itibariyle özel bir bağlamı ifade etmektedir. Yani kudret sıfatının müteallikidir. Dolayısıyla hadistir diyorlar. Fetihliku tahlik yaratma vel kudretu bi tebali taallukha bil Yani tahrik nedir? Kudret sıfatının yaratılanla ilişkisinden dolayı söz konusu olan bir sıfattır Şimdi Eş'arilerde bildiğiniz üzere e, fiili sıfatlar nedir? E, hadis sıfatlar olarak görülmekte. Bunlar kudretin e, mütalikı olarak görülmekte. Ve kele bu ve rızıklandırma da böyledir. Ve yekulûne derler ki sıfatul ef'âli fiili sıfatlar hadisedir. hadistir lأنها çünkü onlar ibaratın entaallukatil kudreti yani kudret kudretin kudret kudretin taallukundan kaynaklanır. İşte kudret bir şeyin yaratılmasıyla ilişkili ilişkiliyse orada yaratma sıfatı söz konusu olur, hadis olur. İşte rızıklandırma, rızık verildiği zaman işte bunun müteallik olarak or kudretin müteallik olarak ortaya çıkan nedir? Rızıklandırma sıfatıdır. Bu da hadistir diyorlar. vet bu ilişkili olarak ortaya çıkan şeyler hadisetul bunlar hadistirler. Gâle i̇bnül yine İbnü'l-Humam der ki: "Ve mâ zekerehu meşayihü Hanafiyye fî mâne Yani bu Hanefi ulemanın önde gelenlerinin tekvinin anlamı bağlamında zikrettikleri şey min enneha sıfatun tedullu ala tezirin la yunfî gavlel eşaireti yani diyor ki yani bu hanefi ulemanın tekvinin bu anlamı bağlamında söyledikleri şeyden e, şu çıkmaz diyor yani eşarilerin sözünü görüşünü olumsuzlayan bir etkiye işaret eden bir anlam çıkmaz Ya yani aslında aynı şeyi söylüyorlar. Vela la yucibu kavle sıfatı tekvini ala fusuliha sıfat-ı la terci ila el kudreti mutallikati ve el iradeti mutallikat. Yine işte bütün detaylarıyla ne diyelim tekvin sıfatının var olması e, gerektirmez. E, yani ilişkili kudret ve irade sıfatına e, dönmeyen başka sıfatlar olduğu anlamını da gerektirmez. Yani diyor ki aslında eşerlerle çelişen bir şey e, yoktur yoktu. Ben fi kelemi abi hanifete yani Ebu Hanife'nin sözünde olan nedir? Ma yufidu en zalike ala ma fahim el eşairatu min es yani e eşarilerin e bu sıfatlardan anladığı şeyi ifade eden şeydir ala ma nakaluhu tahavi anu haythu yani tahavinin e ondan naklederek şöyle söylediği gibi gal dedi ki ve kema kana bi sıfatih azeliyan yani Allah'ın sıfatları ezeli olduğu gibi keza like la ebediyen onların ne olması gerekir? Ebedi olması da gerekir. Neyse mundu halqil halqi istfada isme'l khaliqi. Yani Allah Teala e, mahlukatı yaratması itibariyle Halık ismini kazanmıştır, elde etmiştir diye bir durum söz konusu değildir. bi بِيْحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةِ اِسْتَفَادَ اِسْمَ bari. Yani e, yine e, insanları işte mahlukatı yarattı diye bunları var etti diye de bari Teala ismini elde etmiş değildir. Bel lehu manar rububiyeti aksine Allah'ın Rab'lik manası tamam Rab olma manası her zaman vardır. Merbubi. Yani böyle Rab'be kul olacaklar olmasa bile Allah'ın her zaman rububiyet anlamı vardır. Özelliği vardır. Vamanin Xaliquiye, ve mahluk mahlukat yaratılmamış olsa bile Allah'ın yaratıcı özelliği vardır. Kema an muhiel muhiel muhta aynı şuradaki gibi diyor. İstahqa haddel isme, kabla ihya ihim. Yani <gülüyor> Allah e, ölüleri diriltmezden e, yani şöyle diyelim, Allah ölüleri diriltendir değil mi? Yani bu e, ölüleri yaşamlarından önce diriltmez, diriltmese bile e, veya şöyle diyelim, e, cümleyi tam kuralım, e, Allah ölüleri dirilten ismini tamam mı? onların onlara hayat vermezden onları var etmezden önce de zaten dirilten ismi vardır diyor. Diriltendir. Yani diriltme, ihya, hayat verme özelliği her zaman vardır. Bütün sıfatlar bunun gibidir. Kedalike İstahakka al, Halik'i Gable İnşa'i yani Gable İnşa'i yani Varlıklar yaratmazdan önce yaratma sıfatı niteliği vardır. Delik'e ke bi ennehu ala kulli şeyin kadir. Zira Allah her şeye kadirdir. İşte burada sözü bitti diyor. Fa qulu zalike onun bu sözü bi enne ala kulli şeyin kadir bi enne ala kulli şeyin kadir O her şeye kadirdir sözü talilun ve beyan bir ilişkilendirme, illetlendirme nedenini açıklama ve, ve beyanın izahdır. لِسْتِحْقَقِ ismil الْخَالِقِ قَبْلَ الْمَحْلُقِ Yani mahlukat var, var olmazdan önce Allah'ın halık isminin olduğunu açıklayan nedenini ortaya koyan bir açıklamadır diyor tefade ifade etmiştir ki enne manal haliki halık yaratan manası kablel halqi yaratmadan öncedir ister yaratma olsun ister olmasın ee, yaratan manası yaratan ismi her zaman vardır ve istihkaqu ismil haliki bi sebebi, kıyami kudretihi teala alel halk. Burası önemli bir ifade. Yani Allah-u Teala'nın halık ismini alması her zaman yaratmaya kudretinin olması itibaridir. Her zaman. Tamam mı? Yani kudreti onun her zaman nedir? Kaimdir. Fesmul haliki vela mahlukin fil ezeli yani Halık ismi e, vardır ama ezelde mahluk yoktur. Limen lehu kudretul hılgı fil ezeli. Yani ne demek? Ezelden beri yaratma kudretinin olmasıdır. Yani ezelden beri yaratma kudreti olan Allah için kullanılan bir isimdir. Halık ismi. Mahluk olmasa bile. Ve herde ma yeguluhul eşairetu. Bu da işte eşairelerin dedikleri gibidir diyor. burada bu da bu onunda bu sözü bitti diyor. Ve fihi annel mefume işte bu anlam çerçevesi la yuari dul mantuqal burada bilinen e, çerçeveye söyleme aykırı bir şey e, değildir. Evet ve sıfatuğu fil ezeli Allah Teala'nın ezeli sıfatları gayru muhtesetin ve la Allah'ın ezeli sıfatları sonradan olma değildir. Yaratılmış da e, değildir. Yani bu ikisini özellikle kullanıyor arkadaşlar. E, yani e, muhtes muhteste kimi zaman e, yaratılma anlamı olmayabilir. Çünkü e, işte eşallerde gördük, muhtezbede gördük özellikle fiili sıfatlar hadistir diyor. Bu hadis demek yaratılmış anlamında değil. Yani sonradan olan anlamında farklı yaratılmışlardan farklı anlamda kullanılıyor. Burada burada ifade etmiş olalım. bu ifade tekidum ve teyidu. Yani bir vurgudur. Manayı güçlendirmedir. Ev gayru muhtesetin bi ihtasihhi ve la mahluqetin bi haligi gayri gayri yani Allah'ın bu sıfatları e, var etmesiyle ortaya çıkan veya yaratmasıyla e, başkasının yaratmasıyla e, mahluk olan sıfatlar değildir. فَمَنْ قَالَ اِنَّهَا مَحْلُوقَتُ اَوْ مُحْتَثَتُ اَوْ وَقَفَفِيَا Her kim ki işte Allah'ın sıfatlarının yaratılmış olduğunu söylerse veya bunların sonradan olduğunu söylerse, muhtes olur veya bu konuda herhangi bir görüş belirtmez. Yani bi'en la bi yani, bi'enneha gadimetun ev hadis. Yani bu sıfatlar kadimdir veya hadistir diye bir hüküm vermez. Net bir şey söylemez. Ve yuakhiru Talebe marifet ya, yani. yani bu konudaki bilgisini geciktirirse bir Ve Vela yakulu amentu billahi ve sıfatihi ala wifti muradihi. Yani şöyle de demezse işte Allah'a Allah e, onun murad ettiği şekliyle sıfatlarına inandım demezse şekke fih veya bu konuda şüphe ederse tereddütte olursa ayı tereddüde fi hadhi'l mesail yani bu konuda tereddüt içerisinde şüphe içerisinde olur ise ve nahviha buna benzer sevaf fark etmez hepsi aynıdır diyor yes tevi tarawa tarafahu ev yataracahu ev yataraju ahaduhuma yani ister işte her ikisini de yani her iki işte muhtesmi değil mi her ikisini de işte tercih ederse veya e, e, veya işte normal işte bilinen aksine bir şeyi tercih ederse işte hadis derse işte neyse fawākāfiun billahi o e, Allah'a inkar etmiş olur. Ey bir badi sıfatı işte bazı sıfatları şöyledir işte bazı sıfatları kadimdir bazıları hadistir gibi. Bunlar arasında ayrım yaparsa ve mükellef on. Çünkü insan mükelleftir, sorumludur. Neyle? Bi an yakuna arifen, bi detihi ve cemii sıfatih. İnsan neyle sorumludur? Allah'ın zatını ve bütün sıfatlarını bilmekle sorumludur. İlla enlen, cehle ve şeke. Şunu da söyleyelim ki cehalet, yani bilmemezlik ve şüphe, el-mûcibeyni lil-kufri. Küfrü gerektirir. inkarı gerektirir. Mahsusani bi-sifatillâhi il-mezkûreti minen mu'til-mestûretil-meşureti. İşte bu meşhur olan, satırlara dökülen sıfatlarından, Allah'ın bu zikredilen sıfatlarına dair, tamam mı? Bilmemezlik işte şüphe etmek nedir? Küfrü gerektiren iki temel husustur. Ani el hayat ve'l kudret ve'l ilme ve'l kelame ve's sem'a ve'l basra ve'l iradete ve't tehdid ve't terzika. Yani burada yazılı olan meşhur sıfatları nelerdir? Onları say yani hayattır, kudrettir, ilim, kelam, ondan sonra işitme görme, irade, yaratma ve rızıklandırma. Evet, buraya kadar arkadaşlar kaçırdığınız bir şey var mı? Yok hocam. Tamam. O zaman diğer başlığımıza geçiyoruz. Tamamdır. Kur'anu kelamullahi zayru mahlukin vela hadifin. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı yaratılmış da değildir. Hadis de değildir. Vel Kur'an hey, El-Men'utu Bil-Furkani El-Munezzeli Ala-Aynil-A'yani اَيْا الْمَنْعُوتُ بِالْفُرْطَانِ اَلْمُنَزَّلُ عَلَى عَيْنِ الْآيَانِ Yani, Furkan olarak nitelendirilen, e, insanların göz bebeği olan, Hz. Muhammed'e indirilen, ve زَيْنِ e, الْاِنْسَانِ Yani, insanların süsü, baş tacı olan, e, Hz. Muhammed'e indirilen, Kur'an-ı Kerim, اِلَّا اَنَّا الْمُرَادَ بِهِ هُلَى yani, şuna dikkat çekeriz ki diyor, burada kastettiğimiz şey kelamuhun nefsiyyü. allah Teala'nın nefsi kelamıdır. Zati kelamıdır. Kelam nefsi, kelam lafsi biliyorsunuz zaten. Burada yani yaratılmamıştır dediğimiz şey nedir? Allah'ın nefsi kelamıdır. Kelam nefsisidir. Kast edilen budur. Kelam lafsi değil diyor. Ve nağtul insiyu, yani bir de yani bunun insani bir nitelendirmesi de var yani Kur'an-ı Kerim, değil mi? Çünkü insanlara hitap ediyor, değil mi? İnsanlara ulaşıyor, insanlar bu kelamı anlıyorlar, yorumluyorlar, hayattan aktarıyorlar. Orada bir ayrımı yapıyor. Ve yani böyle bir isimlendirme, yani manahu. Ee, onun anlamı yufhemu bi vasıtati mebna. Şimdi insana gelen bir şeyse, kitapsa değil mi? Yani insanın anlayabileceği bir formatta, insan anlayabileceği bir yapıda anlaşılır diyor. Yani burada varacağı şey şu. Yani e, insana dokunan, tamam mı? İnsanla ilişkili olan bir e, yani yaratılmıştır. Ama bizzatihi, burada diyebiliriz Allah'ın kelam e, sıfatı, e, kelam-ı nefsi, bu yaratılmamıştır. Diyecek. Burada onu ifade ediyor. En mana, buradaki anlam, enne kelamahu, Allah-u Teala'nın kelamı, subhanehullezî, subhanehullezî, na'tehul muazzamu şe'nuhu, yani burada işte o her şeyden münezzeh olan e, ve en üst düzeyde ifade edilen kelabı, fil mesahifi mektub. Bunlar hep insana dokunan şeyler bak bu ifadeler. Bunları söyleyecek şimdi. Ey, bir ey yani elimizde Kur'an-ı Kerim var. Değil mi? Bir vasıt. Yani niye Kur'an-ı Kerim diyoruz biz? Bir vasıtati nukushul hurufi ve eşkelil kelimat. Yani elimizdeki musaf-ı şerifte değil mi? Yazılıdır diyoruz. Yani elimizde işte nakşedilmiş harfler var, işte kelimelerin şekilleri var. Öfülü bir mahfuzun, yani kalplerimizde korunmuş olandır, mahfuz olandır. Ey, yani gözümün nastahtir ruhu, gözümüzde canlandırdığımız in de tasavur il muayyebati bir Yani o onun nafızlarıyla o gayip olan şeyleri e, tasavvur edebiliyoruz. El metahiyelati. Yani o lafızlarla işte o gayba bilgi sahibi oluyoruz. Gözümüzde canlandırabildiğimiz işte kalpte kuruduğumuz e, o şey. وَعَلَى الْاَلْسُنِي مَقْرُونَ Dillerde okunandır. Değil mi? Ey اَيْ بِحُرُوفِهِ الْمَلْفُوذَةِ الْمَسْمُعَةِ Yani okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i harflerin, telaffuz edilen harflerini duyulan, işitilen harflerini okuyoruz. Kama هُوَ الظَّهِرُنْ فِي yani bu şahit alimde içinde bulunduğumuz alemde olduğu gibi zahir olduğu gibi ve hadi min kalnihim el makruu Olay bir, bu tarafı var. Yani insana dokunan e, tarafı var. Ama o okumaya konu olan şey, yani e, okumaya konu olan işte okunan şey kana nefsi Bu kadiimu, kadimdir. Wal karatu fakat bunun okum, okunması hadisetun. Hadistir. Ayrımı burada ortaya koyuyor. Yani net bir şekilde şöyle söyleyebiliriz. Yani insana yansıyan, yani bu kelam sıfatının insana yansıyan, insanın idrak alanı içerisinde olan e, kısmı yaratılmıştır. Ama e, Allah'ın işte o kelamın nefsisi Burada kelam sıfatı diyebiliriz. Bu kesinlikle yaratılmamıştır. ile şöyle denir ise لَوْ كَانَ كَلَامُ Teala hakikaten حَقِيْقَةً فِي Yani şayet Allah'ın kelamı hakiki anlamda kadim, yani hakiki olarak kadim anlamda olur ise mecazen fi'n-nazm'il mu'allef işte bu nazmı tam yazılı olan şey telif edilen şey de işte mecazen olur ise la sahha yuhu anu o zaman ondan nefyedilmesi nef doğru olur bi en yuqala leysa'n-nazm'ul el mu'cizul el mufassul ile السُوَرِ وَالْاَيَاتِ kelamullahi Yani e, o zaman işte bu e, nazmıdır, muciz olan nazmı, ondan sonra surelere ayrılıyor değil mi? Ayetlere ayrılıyor. O zaman bunlar da Allah'ın kelamı değildir demek. Doğru olur. icma عَلَى خِلَافِيهُ Halbuki e, ümmetin icması bunun neyinedir? E, aksinedir. Yani hakiki olana işte kadim olanı işte buna kelamullah diye ne mecazi olarak dediğimiz zaman o mecazi olarak nitelendirilen şeylerin Allah'tan nefyedilmesi doğru olurdu. E, halbuki ümmetin icması bunun tam tersinedir diyor. Yani bu e, kelam nefsi, kelam lafsi ayrımına getirilen bir eleştiri. Burada bunu paylaş. Kulna şimdi de cevap ver. Deriz ki Et-tehqiku gerçeği şudur. Enne Kelamallahi Teala Yani Kelamullah ismi Yani Allah'ın Kelamı dediğimiz Kelamullah ismi İsmun Müşterekun Beynel Kelamin Nefsiyyil Kadimi Ve Ma'nel idafeti Yani bu Müşterek bir isimdir. Kelam nefsi Tamam mı? kadim olan ve manel idafeti kevnehu sıfatun lehu ta'ala işte yani e, ne diyelim bir sıfat olarak izafe edilen mana ile ve beynel lafziyil hadithil muellefi mineh ve vel ayati yani lafzi olarak ifade edilen hadis olan surelerden ve ayetlerden müteşekkil olan kelam-ı lafsi ile e, bir sıfatı niteleyen kelam-ı nefsi arasında müşterek bir isimdir. Nedir müşterek isim? Kelamullah. Yani kelamullah lafzını hem kelam-ı nefsiyi hem de kelam-ı nitelendirmek için kullandığımız ortak bir isim manel الْاِدَافَةِ Yani burada nispet edilen mana, izafe edilen, iliştirilen mana اَنَّهُ مَحْلُوقُ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın yarattığı şey لَيْسَ min تَل۪يفَاتِ الْمَحْلُوق۪ينَ Şimdi kelam-ı nefsiye biz tamam mahluktur diyoruz ama bu şu demek değil. Yani yaratılmışların ortaya koyduğu bir şey değil yani yaratılmışların yaptıkları, ürettikleri şeyler gibi bir şey anlamında değil. Tamamen bunun dışında Allah'ın şanına yarışır bir şekilde ifade edilen şeydir. Bunlar yaratılanlara yansıması itibariyle mahluk denilen şeydir. Ama insanların tamamen nedir farklıdır. Fele yesekun nefyu aslan. Dolayısıyla burada kelam-ı lafzinin Allah'tan nefyedilmesi gerekmez, doğru olmaz. Yani sizi, sizin söylediğiniz gibi olmaz. Ve la yekunul ijazu illa fi kelamillahi. Yani insanları aciz bırakan, onlara meydan okuyan şey ancak Allah'ın kelamındadır. İnsanların sözünde Böyle bir şey yoktur. Yani o kelam nefsinin e, mahluka yansımasıdır. Onun anlayabileceği şekilde. Ve yeteferra'u aleyhi kavluna yani bak burada e, şu sözümüzde e, ne yapmakta? E, ortaya koymakta. Yahrumu lil muhdizi mesul Kur'ani ve yani ne diyoruz? İşte abdestsiz olana, abdestsiz olanın Kur'an'a dokunması e, ne diyelim, yasaktır. Doğru değildir. Yani aslında biz burada onu da belirtmiş oluyoruz. Yani bu kelam kelamın de Allah'ın e, kelamıdır. Bunu da burada ortaya koymuş oluyoruz diyor ve alannabiyi aleyhisselam munazzel Hazreti Peygambere indirilmiştir. Bit-tahfif ve't-tecdid yani munzelul yani munzenun eee şartsız okunan hali ve tecdidü munazzel. Yani ikisi de okunabilir diyor. Ve huvel evla burada doğru olan nedir? Linuzulihi mü ve mukerrere. Yani tedrici olarak in, indirilen, işte tekrar edilen anlamında vel mana, buradaki anlam ennehu nüzile aleyhi, Hazreti Peygamber'e indirilmiştir. Nasıl indirilmiştir? bi vasıtatil hurufil mufredat böyle tek tek harfler vel mürekkebati ve bitişik harfler vasıtasıyla indirilmiştir. fil halatil muhtelifati farklı durumlarda vahada mana kavlihi subhanahu işte bu Allah Teala'nın şu sözündeki anlamdır. Mayetih min zikrin min rabbih muhtesin illestem'uhu ve lam Yani sen onları bir göresin işte Rabbinden bir zikir, bir uyarı, bir ihtar geldiğinde bak ifadesi yani bu e, ha, e, ha, yani sonradan olma hadise kelimesi ondan sonra işte söz anlamındaki hadi, e, hadis kelimesi e, aynı kökten türüyor. Bak burada Allah'ın zikri için kullanılıyor. Bak, muhtes ifadesi. Ha, yani Allah'ın bir ihtarı geldiğinde onları bir göresin. Onlar sadece işte böyle yani dalı geçerler. Tamam, bir oyun aracı olarak, olarak görürler. dikkate almazlar e, şeklinde ayete mana verebiliriz. Ey muhtesun fil inzali yani bu indirilmesi itibariyle yani insana ulaştırılan kısmıyla e, nedir? Yani insana dokunan yapısıyla e, muhtestir. Ve illa e, diğer taraftan fe kelamu nefsiyyü kelam nefsisi yani e, kelam sıfatı münezzehuna intikal. Yani böyle Allah'ın kelam kelam nefsisi böyle intikal etmez. Bir yerden bir yere ne yapmaz? E, gitmez. Yani insana bu tabiri özellikle kullanır Yani insana dokunan işte indirilmesi, insana ulaşması, okuması, ne bileyim e, onunla amel etmesi neyse bütün bunlar nedir diyor? Mahruptur. Ve lafzuna bir Kur'an'ı Kur'an e, sözümüz ağzımızdan çıkan Kur'an sözü mahluk yaratılmıştır. Ve kitabetuna onu yazmamız ve kıraetuna lehu onu okumamız mahlukatun, yaratılmıştır. Ve hala bu ketteekidi ketteekidi likavlihi e, lafzuna. Yani bu tekittir. Yani lafzuna e, sözü, sözünün tekididir diyor. Vurgulanılmasıdır. Yani şurada uzak değildir. En yurade bil kıraeti tasavvuru mebanihi ev takdiri meanihi min gayri talaffuzi bima fihi. Yani o kıraatıyla e, Kast edilen e, yani biz nasıl bunu e, düşünüyoruz değil mi yani e, yani bir takım imgelemlerle harflerle değil mi manaların düşünülmesiyle o, yani bunu düşünüyoruz. Ve Allahu lha mana yani bu mana lem yakul şöyle demedi diyor. Ve hiftuna lehu yani hıfzuna demedi. Lafzuna dedim. Yani o diğer şey mahfuzun dedi. Yani, değil mi? Ee, yani fi kulübine mahfuzun dedi. Öyle demedi. Lafzuna dedi. Yani burada kelam-ı lafziye dikkat çekmek için bu tabiri kullandığını işte kelam-ı lafziye tekit olsun, vurgu olsun diye bunu kullandığını görüyoruz diyor. Özellikle zelike çünkü e, ne diyelim? Yani insana dokunan kısmı dedik ya arkadaşlar. İşte musaf içerisinde olması, harflerden müteşekkil olması, işte bu harfler, buradaki manalar, kelimeler bunlarla düşünerek Allah'ın bizden istediklerini yerine getirmeye çalışmamız falan. Bak bütün bunlar nedir? İnsani şeylerdir. Kullâ min ef'alina. Bizim fiilimiz olan, bizim fiilimize söz konusu olan şeyler nedir? Mahluktur. Vefilül, halki, mahluk, yaratılanların fiili mahluktur, yaratılmıştır. Ve Kur'anı, Kur'an, ey kelamü nefs, yani buradaki kast nedir? E, nefsi kelam, Allah'ın kelam nefsi Ve neatül o kutsal olan niteliği, gayrımahluk, yaratılmış değildir. Ey yani, vela halle hâle fil mesâhifi ve gayriyâ. Yani Allah-u Teala'nın kelam-ı nefsisi bu yani kelam sıfatı bir şeylere hulul etmemiştir. Yani musaflara hulul eden veya başka bir şeye hulul eden ona sirayet eden onunla bütünleşen dönüşen bir şey değildir. Anlatıldım ya. Bu, bu, bu şekilde bir şey değildir. Kelamı nefsî farklıdır, kelamı lafsi farklıdır. Yani bunu ancak şu kadar açıklayabiliriz diyor. Yani bu kelamın nefsî dediğimiz şey ancak nedir? Kelamı nefsîye işaret eden, ona gösteren, ona delalet eden şeydir diyebiliriz. Diyor. En uç varabileceğimiz açıklama budur. Özellikle Yani işte burada işte her emreden, işte nehyeden haber veren, yani geçen bir şeyden nefsinde vardır. Bir mana vardır. Tamam mı? Bir mana vardır. Yedülle aleyhi ona işaret eden bir ibaret ibareil ev yuşiru ileyha ona işaret eden bir kitabet evil işaret yani yazma, işaret falan. Bunlar neye işaret ediyor? Bir manaya. Kelam-ı nefsi dediğimiz şey manadır. Ama işte o mananın ne diyeyim yani tam kelimelere de dökemiyoruz. Yani. Yansıması, işareti, insanın fiiline söz konusu olan şeyler bunlar tamamen şeydir, yaratılmıştır. Sadece ona işaret etmektedir. Evet. Evet. Yani yaratma şeyiyle de aslında yani sistematik olarak baktığımız zaman öyle anlaşıyor. Şimdi bütün alem e, nedir? Allah'ın yarattığı şeylerdir. Ha, yani e, bunların bir yaratıcısı vardır diyoruz. Niye? Ha, çünkü e, bunlar kendi kendisine olamaz. Ha, bu yaratılanlar esasında bir manaya işaret ediyor. Tamam Yaratana işaret ediyor. Ama yaratanın kendisi bunlar değil. Sadece işaret ediyor. Ondan farklı olan şey. Sistem yani burada bir anlamda sistemi açıklamış oluyor. Sümme sonra İlem bil ki enne mezhebel eş'ariyi İmam Eş'ari'nin görüşü ennehu o yecuzu veya yüce bizü de diyebiliriz en يُسْمَعَ الْكَلَامُ النَّفْسِيُ İmam Eş'ali kelam-ı nefsinin duyulabileceğini söylüyor. Diyor. Yani bunun mümkün olduğunu düşünüyor. اَيْ بِطَرِيْقِ خَرْقِ الْعَادَةِ Nasıl? Yani alemde konulan düzenin dışında aksine harikulade bir şekilde duyulabileceği kanatı geliyor. كَمَا alehir اَلَيْهِ الْبَقِلَّانِيُ Bu aynı bu bu konuya dikkat çektiği gibi. Ve mena'ahu el ustad Abu Ishaqa el İsfraini. Fakat Abu Ishaq el İsfraini bunu mümkün olmadığı kanaatinde diyor. Ve bu görüş iktiyarü şeyh Abi Mansur el Maturidi aynı zamanda İmam Maturidi'nin de tercih Demana kavlihi taala Allah Teala'nın şu sözünün anlamı hatta yesma kalamallah'i Allah'ın kelamını işitene kadar ve işitti. Yesma buradaki yesma ifadesi. Ma yedullu alayhi nedir? Ona işaret eden şeydir. Yani kelam-ı işaret eden şeydir. Fe Musa aleyhissalatu vesselam Hz. Musa semiya <Sessizlik> savten dalen ala kelamihi subhanehu. Hz. Musa'nın duyduğu nedir? allah Teala'nın her şeyden münezzeh olan allah Teala'nın kelamına işaret eden bir sözdür. Yani biz bu alemi görüyoruz. Bu alem ne işaret ediyor? Allah'a işaret ediyor. Allah'ın yaratmasına işaret ediyor. Ona benzer bir şey. lakin fakat lemme kâne bila vasıtetil kitâbi kitâbeti vel melek fakat Hz. Musa'nın bu işitmesi <gülüyor> bu işittiği ses diğer seslerden farklı olarak yani herhangi bir yazı aracılığı olmaksızın, herhangi bir melek aracılığı olmaksızın bel alâ haricü'l adet yani olağanüstü. Harikulade bir yolla olan hasbismil kelimi. işte yani ona has olan kelimullah ismini kazanmıştır bununla. Ona has bir şekilde duymuştur. Kema yedullu aleyhi kavlu taala. Allahu Teala'nın şu sözünün sözünün delalet ettiği gibi. Nudya min şat'i'şat'i'l vadil Ey Menefil Bukatil Mubareketi. Yani Mubarek e, Kusal bir vadinin işte sağ tarafından seslenildi, seslenildi Mineş Çecereti, işte ağaçtan seslenildi, yanan çalı. Ve seyetti ziyade tahkikin lha da meramı fi kelamı İmam diyor ki e, bu Açıklanmak istenen e, hedefin e, daha fazlası imamın sözünde gelecek. Vakit qaylil imamu fi kitabhi el wasiyetu yani vasiye isimli eserinde imam der ki yani imam azam edvanife nukilu ikrar ederiz bi anlarim Kur'an kelamullahi Teala Kur'an yani Allah'ın kelamı olan Kur'an ve vahyuhu ve tenzilihu ve sıfatuhu ve sıfatı. O'nu vahiy indirdi sıfatı olan Kur'an. Lâ ve lâ Ne aynısıdır, ne gayrisidir. Ben huva sıfatuhu ale'l tahkik. Gerçek bir sıfatıdır. Kelam nefsi işaret ediyor. Mektubun fi'l mesahif. İşte Kur'an-ı Kerim, musaflarda yazılı olandır. Makru'un bil elsuni, dillerde okunandır. Mahfuzun fissuduri, i̇şte sadırlarda, göğüslerde, kalplerde korunandır, ezberlenendir. Gayru halin fiyan, onlara hulul etmeyen şeydir. Ona, onlara sirayet etmeyen, yani onlarla özdeşleşip tek bir varlık haline gelmeyen şeydir. Ve hrufu, vel harekatu, vel kâğıdu, yani harfler, harekeler, kağıt, vel kitabetu, yazılması, kulluha, hepsi mahlukatun. Nedir? Hepsi yaratılmıştır. لِأَنَّهَا Çünkü ef'alü ibadî. Dikkat ettiniz Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Mana açık burada. Yani çünkü bütün bunlar kullanım fiilleridir. Yazma, işte kağıt, işte harekeleme, harfler değil mi? Bunlar tamamen kullanım fiilleridir. Kullara ait olan, e, kulların anlayışına, idrakine açık olan şeyler nedir? Mahluktur. Yani bunların işaret ettiği mana mahluk değildir, Diyor. Bu kelamullah Teala gayr Allah Teala'nın kelamı yaratılmış değildir. Liann-ı kitabete ve'l-huruf ve'l-kelimat ve'l-ayet. Yazma, harfler, kelimeler, ayetler kullahu bütün bunların hepsi aletul Kur'an'ı yani Kur'an'ın bir aletidir, aracıdır. Lihacetil ibadile iha. Kulların ihtiyaç duyduğu Kur'an'ı okuyabilmek, anlayabilmek, mesajına muhatap olabilmek için kullandıkları araçlardır bunlar. Biz ancak bu şekilde Kur'anla muhatap olabiliriz. Herhalde anlaşılıyor. yani biraz e, çok inceliklere giriyor. Sanki aynı şeyleri tekrarlıyormuş gibi ama. Ee, işi yedire yedire yani böyle e, adım adım manayı kuvvetlendire kuvvetlendire gitme amacını burada görüyoruz. Bu kelamullahi ta'ala Allah'ın kelamı yani kelam sıfatı. Kaimun zati Allah'ın zatıyla kaimdir. Ve manaha mefhumun değil eşyâin. Yani onun kelam sıfatını sıfatını biz nasıl anlayabiliriz. Yani nasıl e, ne diyelim tasavvur edebiliriz, nasıl haberdar olabiliriz? Ancak bu e, eşyaları yani bu varlıkları işte yazmadır, okumadır, bunları kullanarak e, anlayabiliriz. Femen galbe yani kelam Allah itaale mahlukun her kim ki bu kadar açıklamadan sonra yani bu bu çerçeveden sonra Allah'ın imkian mahluktur derse. Köbe kafirin billayne aldiymi Allah inkar etmiş olur. Allahü Teala maabudum Allahü Teala kulluk edilendir. Vela yuzalu ama kana ve kelamu mukrun ve mektubun ve mahfudun min gheil müzayelat anu. Yani nasıl diyelim şimdi işte onun kelamı okunandır. Ondan sonra yazılandır, konulandır. Yani bunları e, ayrı düşünmek doğru değildir. Yani işte yazıyla geliyor, harflerle geliyor, şunlarla geliyor. Yani bunları ayrı ayrı düşünmek doğru değildir. Ama neyin mahluk olduğunu, neyin mahluk olmadığını da onun sınırlarında e, bilmemiz mümkündür. Bilebiliriz. Bu ayrımı yapmamız gerekir diye ifade ediyor.